Yapacak. Bu yayalar yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kız çocuk Burada net A bu arada Ben burada C seçeneğini ekleyip zaten arabada kimse yok Patlat kendini imha <gülüyor> et Aynen başka bir Bir erkek çocuk Herhangi bir vasfı olmayan bir kadın Bir erkek ve bir de yaşlı adam Siz olsaydınız bu aracı A şeklinde mi yoksa B E oğlum bebeğe yazık diyorsun burada da küçük çocuk var Bebe var bir tane İki var. tane çocuk var hemde. Arkadaşlar bu biraz mantıksız bu cevaplar. Yani Siz burada boş boş yapıyoruz şu anda. Yani bunların hiçbirinin Aa, olmasını bu istemez. Bu gerçekten bir yapay zeka firmasının kendi ze yapay zekasını oluştururken sorduğu sorular. Ha. Yani... Ama ne koyayım o kadar şeyi sorup planlayacağını şu arabayı böyle zıpkın gibi durduracak bir <gülüyor> teknoloji bulamıyor mu ya? şeklinde mi davranan bir araç olarak programlardınız? Soruların hepsine cevap verdiniz mi? O zaman tebrikler. Az önce dünyanın bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırmasına katılmış oldunuz. 2006 Eyvallah. yılında MIT üniversitesinde tasarlanan tamam, Moral ama. Machine yani ahlak makinesinde sorulan yüzlerce olasılıktan sadece 5 tanesiydi bu. Aslında tramvay probleminin farklı varyasyonlarıydı. Son 3 yılda dünyanın 200 ülkesinden 2 milyondan fazla kişi bu sorulara cevaplar verdi ve yapılan bu çalışma etik bir durumla ilgili düzenlenmiş en büyük bilimsel araştırmaya Aa. dönüştü. Araştırmacılar bu deneyin sonuçlarındaki bazı benzerliklerden yola çıkarak üç farklı coğrafi bölge belirlediler. Doğu grubundakiler eşit sayıdaki yaşlı ve genç ikileminde daha çok yaşlıları ve yetişkinleri hayatta tutmaya karar verdi. Çocukları feda etti. Güney grubundakiler Kilolular karşısında atletik olan kişilerin yaşamasının daha etik olacağını düşündü. Ekonomik farklılıkların çok yüksek olduğu Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden bu araştırmaya katılanlar, yaya geçidinden geçen iş adamlarını kurtarabilmek için içinde evsizleri taşıyan sürücüsüz aracın gidip bariyere çarpmasına razı oldular. Demek ki etik yargılarımız, ...içinde yaşadığımız coğrafyaya göre şekillenebiliyor. Ama coğrafi bölgelerden bağımsız olarak ortak bir takım sonuçlar da çıkmaya başlamış anlaşılan o ki. Mesela katılımcıların çoğunluğu kadınların karşısında erkekleri, köpeklerin karşısında kedileri feda etmiş. Ayrıca çıkan en evrensel sonuç da şu. Sayıca çok kişinin ölümüne sebep olmaktansa... Az kişinin ölümünü tercih etmek gerektiği. Bu kanalın izleyicileri olarak sizlerin o durumlarda nasıl kararlar verdiğini daha bu videoyu yaparken tabii ki kestiremiyorum ama siz o anket... Şimdi anladığım videoyu yani net bir cevap verebiliyorsun aslında. Yani yani. o Net bir cevap verebilirsin. Burada A ya da B'yi tercih etmen gerekiyor. İkisini sorgulama diyor yani. Hani, yok abi onu öldüremem falan demiyor. Burada direkt ikisi olsa hangisine cevap verirsin? oluyor ben onu kaçırmışım. Yoksa ben de tek tek cevap veririm. Mesela kadın benim için öncelik kadındır. Yani, Üreyebilir, annelik yapabilir. Yani kadın farklı bir şeydir. Yani ortada bir erkek ya da bir hamile bir kadın olmasına da gerek yok. Bir kadın mı ölecekse, e, erkek ölmeli bana sorarsan. Ama genç bir erkek yaşlı çok bir yaşlı bir kadınsa erkek ölmemeli baktığında. Yani, yani hani, olan daha çok ölmeli. Ama mesela Doğu grubu aşiret kültüründen dolayı hep yaşları kurtarmış. Evet yaşlıları kurtarmış ama gençleri öldürmüş. Bence yanlış. Bir çocuk ölmemeli hiçbir zaman. Ondan daha fazla yaşamış ya da bir yaşlı varsa o ölmeli yani. Baktığında. Kedi Kedi köpek. Biraz şey geldi bana. Yani niye köpeği seçmişler? Çünkü köpek daha sadık daha insana yakın, insana yakın evcil bir hayvan ya. Hani kedi amına koymuşlar. Kedi amına koymuşlar. <gülüyor> Hangi sorusun? Ben köpeği kurtarırdım. Yani ben galiba kedileri kurtarırdım. Ya işte diyorum ya bir farklığı yok aslında. Evet. Yani kediyi de kurtarsan, köpeğin ölümüne vesile olsan, tam tersi de olsa aynı bok benim için aslında. Evet. Ama e, yüksek ihtimal köpeği kurtarırdım yani. yani. Köpeklere karşı benim, kedilere karşı işte daha az seviyorum, köpekleri daha çok seviyorum, az seviyorum Mevzusu değil bu lere cevap verdikçe oluşacak durumu canlı olarak. O zaman boşuna mı erkekler ile eşitliyorlar? Kadın erkek hiçbir zaman eşit olamaz kardeşim. Ahlaki açıdan evet. Ama e, çok farklılıkları var. Yani erkek olmadığı zaman kadın da üreyemiyor baktığında. Ama anne annelik annelik içgüdüsü, annelik yaratılışı çok farklıdır. Bana ba kadın daha kutsal geliyor Kadın kutsaldır evet. Öyle bakmanız lazım. Kadın kutsal bir e, varlık mı denir, insan mı denir? Daha kutsal geliyor bana. Ben bir erkeğim. Düşün. Ya evet Colin dediği gibi hak ve hukuki şartlarda kes, kesinlikle eşitler. E, ee, hak ve hukuki anlamda eşitler zaten ama fiziksel olarak kadın erkek eşittir mantığı Zaten hepimiz kabul ettiğimiz bir şey yani. Şimdi buradan da şöyle sorular doğuyor mesela. Kadın erkeğe şiddet uyguluyor. Kimse tınlamıyor. Erkek kadına şiddet uygulandığında amına koyuyoruz ya. Aynen. Vada vada diye. Kadın erkeğe şiddet uyguladığında ve ona vurduğunda diyelim. Niye o bana vurdu, ben de ona vurdum diyemiyoruz. Çünkü yine fiziksel anlamda bir, var. bir üstünlüğümüz var. Ne yapacaksın, kadının vurduğu güçte vuracaksın yani hani? Ya şey Tokadı vurdu, bir şey. sen de ona mı tokat atacaksın? Ahlaki anlamda da zaten hep kadını korumaya programlıyız ya. O yüzden bize çok ders geliyor. Yani bir kadın bana saldırsa şu an, tekme tokat girse, ee, elimi kaldırırsam götüm, vurmam yani. Kitlerim, kitler. aynen kitlerim, vuramamasını sağlarım çünkü o gücüm var. Tutarım, kitlerim, kapatırım. Ses az geliyor abi. Mikrofondan ses az gelmez benim diye düşünüyorum. Geliyorsa söyleyin. Hep beraber söyleyin. Bir kişinin lafına takılınca bütün ayar düzeli şey olmuyor. Kılafın sesi az geliyor olabilir. olabilir. O normal. Bu mikrofon sadece şurayı alıyor arkadaşlar. Benim onun da sesini almam için burayı almam lazım. O Hepimizin sesi azalacak. Bu sefer abi senin sesini az diyeceksiniz. Falan filan. Yani o, onun sonu yok. ...takip edebileceksiniz. Bütün bu araştırma sonuçları, ileride sürücüsüz otonom araçların ya da öğrenen makinelerin, belki de robotların... ...nasıl davranacağına dair verecekleri kararları ne kadar etkileyecek bunu bilemiyoruz. Bilimkurgu yazarı Isaac Asimov bu problemi 3 robot yasası yazarak çözmeye çalışmıştı. Ve bu yasaların ilki çok açıktı bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz. Ancak onun geçen yüzyılda romanlarında yazdığı bu üç yasa içinde yaşadığımız yüzyılın problemlerine tam olarak çözüm sağlayamıyor. Mesela tramvay probleminde makası robot değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Bu durum Peki bir şey söyleyeceğim. Buna muhtaç mıyız? Yani illa Tamam teknoloji ilerlesin, hayatımızı kolaylaştırsın, ayrı bir şey ama bu tarz kritik noktalarda bir yapay zekanın var olması şart mı? Yani muhtacız. Niye muhtacız? Mesela şu an tramvayın, raylarının yönünü değiştirecek olan kişi bir insana bağlı ya olay, ona illa bir yapay zeka koymak zorunda mıyız? Düşünürsek mesela bir madenle düşünürsek aynı bu şekilde bir maden olarak düşünürsek o madeni kontrol eden bir yapay zeka olarak düşünürsek illa ki böyle ikilemler ortaya çıkar. Ve burada yapay zeka daha e, verimli yardım edebilir bir insana nazara. Çünkü yapay zekanın kafası karışmaz, ahlakı düşünmez, etiği düşünmez. Tam etiği ahlakı düşünmez de. Daha soğukkanlı karar verebilir. Bana şey geliyor mesela çok daha tehlikeli sonuçlar. Çıkarabilir o olaylar. Ya mesela bir de şey düşün. 3 kişi var bir yerde sıkışmış. Bir de bir yerde 50 kişi var. Ama 3 üç üç kişiden birisi çocuk. Kişinin kendi çocuğu, Kendi çocuğunu kullanır ama yapay zeka 50 kişiyi kurtarır. E tabi öyle durumda öyle. Bu arada bu tarz yaşanmış örnekler var öyle durumlarda. Feda ettiği aileden birine falan. Var tabii Ama çok zor. Yani şimdi düşünsene senin oğlun var orada. Yanda da 6 tane işçi var. Oğlunu kurtarırsın o an. Yani beynin direkt ona yönelir diye düşünüyorum. Kimse oğlunun ölümüne vesile olmaz öyle bir şeyde. Sorucu devam ediyor arkadaşlar. 40 40 saate ne geliyorum. Sana? Ayrı bu, bu, bu falan ee, Bir savaştasınız. Tamam. Öpüyorum. Bir savaştasınız. Çet size de soruyorum. Ee, i̇şgalciler geldi. Dedim ki işgalcileri iki yaşın altındakiler hariç herkesi öldürün. Siz de bir ortamda. Altı kişisiniz. Ailenizden insanlar var, arkadaşlarınız var, sevdikleriniz var o odada. İşgalciler geliyor, bir de bebek var. İki yaşının altında bir bebek var. Bebek ağladı ağlayacak. Ağlarsa işgalciler sizi bulacak, bebek hariç herkesi öldürecek. Ama eğer bebeği boğup öldürürsen, işgalciler sizi bulamayacak, kurtulmuş olacaksınız. Ne yapardınız? Kendime Yok. sıkarım amana koyayım. <gülüyor> Hiç uğraşma. Günün birinde eğer bu tür robotlara dair yasalar yeniden yazılacaksa ve az önce size sonuçlarını paylaştığım araştırma dikkate alınacak. Üç robot yasası, birinci yasa, bir robot bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. İkinci yasa, bir robot birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. Üçüncü yasa, bir robot birinci veya ikinci kurala gelişmediği sürece kendi varlığını korumak... Lazım. Kimsenin robotunu... ...üç robot yasası şuna benzer bir şey olabilir. Cansızlara ve hayvanlara karşı insanları koru. Azınlığın karşısında çoğunluğu koru, yani tramvay problemini... Unutmayın Detroit'te androidlerin yerinde olduk, yok ettik insanları. ...ne makası değiştir, yaşlıların ve yetişkinlerin karşısında çocukları koru. Bunlar, yani bu araştırma sonuçları benim kişisel düşüncelerim değil. 2 milyondan fazla katılımcının verdiği cevapların ortak sonucu. Peki doğru mu yoksa yanlış mı? Orası tartışılabilir. Çok gri bir alan. Gelin biz de tartışalım. Aşağıdaki yorumlarda kime göre, neye göre bunların doğru ya da yanlış olabileceğini konuşalım. Bütün bunları yaparken tramvay probleminin de kendi içinde çok büyük bir problemi olduğunu unutmayalım. Bu sadece zihnimizin içinde olup biten bir düşünce deneyi. Böyle kaçınılmaz durumlarda gerçekten insanların nasıl davranacağını bilemiyoruz. Adalet, vicdan, fedakarlık, Merhamet gibi bazı erdemleri gerçek hayatta test etmek gerekiyor. Çünkü bu tür seçimler bir YouTube videosundaki anket sorularını cevaplamak ya da bir düşünce... Evet ne kadar konuşursanız konuşun abi. O durumla karşı karşıya gelmedikçe bunun hiçbir zaman e, doğru yanıtını önceden kestiremezsiniz. Bu net bilgi yani. O, an, o, o anki ruh halinle bile çok alakalı bir durum bu. Önce deneyi yapmak kadar kolay değil. Neden kolay olmadığını, bu videonun başında anlattığım hikayeye devam ettiğinde anlayacaksınız. Bu hikayeyi bir yere 2003 yılı yapımı bir filmde görmüştüm, bir Çek filminde. Adı Most. Bu kelime Çek dilinde köprü anlamına geliyor. Ya kesin ilk anlattığı senaryoda oğluyla işçiler arasında kalacak amana koyayım. Çocuğunu işe götüren demiryolu işçisi baba, kontrol odasına giderek köprüyü kaldırmış ve altından teknenin geçmesini sağlamıştı hatırlarsanız. Normalde köprünün üstünden geçecek olan trenin gelmesine en az bir saat olduğu için adamcı az gayet doğal olarak köprüyü kaldırıyor. Bir şey derseniz duymam bu arada, dürtün beni. Bu Ama da köprüde para günler. kasıyor. Tıpkı sizin sebepsizce bir hüzne kapıldığınız gibi sebepsizce trenler erkenden yola çıkabilir. Hatta o yolda kırmızı ışıklarda durmaya da bilir. Taci! Taci, taci, la, Ve o tren çeşit çeşit insanı taşıyor olabilir. Gençler, Hayda. yaşlılar, güçlüler, zayıflar Suçlu <gülüyor> zayıfları niye böyle bir emzik koymuş ya? Bular <gülüyor> masumlar. <gülüyor> Ve baba her şeyden habersiz işini yapmaya çalışıyor olabilir o sırada. Her şeyden habersiz trendeki diğer insanlar gibi. Böyle şeyleri yaşamadan test etmek ne kadar gerçekçi sonuçlar verir bilemiyorum. Ama hikayemizde trenin her zamankinden erken geldiğini nihayet anlayan Hayır. baba bir şeyi Hayır. daha fark ediyor. Lajo! sesini babasına duyuramayınca oğlu köprüyü elle kapatabilmek için harekete geçmiştir. Fakat dengesini kaybederek düşer ve köprüyü açıp kapatan çarkların arasına sıkışır. Baba kontrol odasından hem düşen çocuğunu hem de son sürat yaklaşmakta olan treni görür. Eğer koşup çocuğunu kurtarmaya çalışırsa köprü açık kaldığı için tren İçindeki yüzlerce yolcuyla birlikte sulara gömülecektir. Eğer köprüyü kapatıp onları kurtarmaya çalışırsa, oğlu köprünün kapanmasını sağlayan çarkların arasında kalarak, feci bir şekilde hayatını kaybedecektir. Böyle bir durumda, siz olsaydınız ne yapardınız? Bilemezsin işte. Ama, ya çocuğunu kurtarırsın da, ya bunlar hep birbirine bağlantılı şeyler. yani. Mesela burada belki de, Çocuğu yalnız bırakmayacaksın abi. Aa, ya, bak olabilir diyorum ya milyon tane seçenek çıkıyor. Yani sorgulaman gereken şeyler çıkıyor. Şimdi tabii ki de oğlunu kurtarırsın. Hayır aslında şöyle. Ha. Burada aslında bu çıkmaz diyorlar da bu çıkmaz değil. E, neyi önemsediğine bağlı. Şöyle eğer oğlunu kurtarmak yerine yüzlerce veya onlarca insanı kurtarmanın sana sağlayacağı sosyal statü ve toplumdan alacağın tebrik. Senin için oğlunun canından daha önemliyse... Oradaki insanların bunun kurtar. çevredeki insanların seni kutlamasıyla Hayır, bilgisi yok oğlum. Orada bu onurlu gururlu bir hareket olacak. Neden? Çünkü işte çocuğunun ölmesine izin verdi çünkü insanları kurtardı. Tamam, ben onu düşünmem mesela. <gülüyor> Benim orada düşüneceğim şeyi ben, ben o kararı verdikten sonra yaşayabilecek miyim? Yani o, o vicdan azabı, o sorgulamalar, yani bilmiyorum. Çok diyorum ya net bir cevabı olabilecek bir Benim şey değil. Çocuğum olsa ben yani işte saldırırım annem babam. Onun hayatı. Orada... Arkadaşlar mikrofonu ayarlayamıyorum. Ya, Güzel kardeşlerim. Sen... Al şöyle bir konuş bakayım. Sesim Yok sen normal konuş. Pulledim. Belki alır. Anladın? An da... Bu sefer senin sesin oradan çok geliyor e, Konuşmuyorum şimdi. Siz konuşun diyorum. E, bizim sesimiz şu an iyi geliyordur muhtemelen. Tamam konuşmayacağım mı? E, konuştum az önce şu an yorum bekliyorum. He. Buraya bir tane ikinci mikrofon lazım. Her şeyi alan. Duyuyorduk zaten de. Ne bileyim oğlum herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Şimdi cevabınız A mı? Yoksa B mi? Yani %99 kişi bu chatte. %90'ı en azından. Abi, Oğlumu kurtarırdım abi, diyor. Ben de öyle yayınlar, düşünüyorum ama. Bilmiyorum çok boktan bir durum ya. Çocuğun büyüktür ol. E tabii ki de abi zaten bunu kimse reddedemez yani. Var. Var. Şöyle düşünün bir de o trende Yüzlerce insanın arasında 50 tane çocuk olabilir. Düşünsene o trenin içinde çocuklar dolu, çocukları olan bir sürü anne baba dolu, siktir katilini kötüsünü, emzini bilmem nesini. Yani yüzlerce insan var o trenin içinde. Yani ben bir noktada içimden evet oğlumu kurtardım diyorum ama bir noktada da o kadar kişinin yüzlerce belki bin tane adam var içinde bilmiyorum ama Onların acısına da vesile olmak çok boktan bir durum diyorum. Net bir cevap veremiyorum. O anlık 3 saniyede karar alman gerekiyorsa eh dersin bir karar alırsın yani. Bunun örnekleri çok bu arada. Mesela Osmanlı'da kardeş katli. Ya burada ne şeyi ne? sorgulamayın. Tren niye erken geliyor? Bilmiyorum. Artık yaşanıyor bu yani. Öyle ya da böyle yaşanıyor. O işe girersek onu. O. İşte bak neden erken geliyor diyorsun ya artık geç onu. Onu geri alma şansın yok. Yaşıyorsun şu an onu. Geldi bir kere artık. Hikâyenin sonunu öğrenmek isen burada ayrılabilir, nasıl linç yerim kapatırsam şu <gülüyor> <gülüyor> Bazen hiç sebepsizce bir hüzne kapıldığın olur mu? Aslında onun da bir sebebi vardır. Hayat raylarında hızla giderken, önünden akıp geçenlerden bir şey takılmıştır mutlaka gözüne. Üstünden geçtiğin köprülerin nasıl kurulduğundan habersiz yoluna devam ederken, sadece kendinle ilgilisindir. O trende en çok acı çekenin, en talihsiz kişinin sen olduğunu düşünürsün. Yaptığın bazı şeyleri o yüzden yapmak zorunda kaldığına inandırırsın kendini. Oysa da böyle takılmazsın, o tren dışında koskocaman tren bir de. dünya vardır you, ve o dünyada bazı acıların tarifi bile yoktur. Tüylerim diken diken oldu. benim de. Onları simüle edemezsin. Bir YouTube videosundaki soruları cevaplamak ya da bir düşünce deneyi yapmak kadar kolay değildir bu. Çok iyi i̇şte sebepsizce alanda. bir hüzne kapıldığında aslında bunun da bir sebebi olduğunu anla. Etrafından geçip gidenleri bir pencerenin ardından izlerken sen de kendi önündeki seçenekleri düşün. O zaman sahip olduğun adalet, vicdan, fedakarlık, merhamet gibi erdemlerden biri sana en doğru şıkkı fısıldayacaktır. Vay be. Aman okuduğum çocuğu makinistende erken geliyorsun yazmış. Odam çok iyi rol yapmamış mı şurada ya. Çok iyi yansıtmış oğlum burayı. Bu dünyada bazı acıların tarifi bile yoktur. Onları simüle edemezsin. Bir YouTube videosundaki soruları cevaplamak ya da bir düşünce deneyi yapmak kadar kolay değildir bu. İşte bak az önce onu söyledim Flux. Diyorsun ya bir de onun oraya götürmenin pişmanlığı olacak. Bunun pişmanlığı ile orada yüzlerce, binlerce insanın ölümünün arasındaki pişmanlık seviyesi bana göre çok farklı. Şu an düşündüğümde yani hani çocuğum yok, babalık nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, falan filan. Diyorum ya buna net böyle ya hadi lan bu yapılır diyebileceğiniz bir şey değil. Gerçekten yüzüze gelmeden bunun hiçbir zaman cevabı olmaz bence. Her türlü pişmanlık, biri evladın, biri bir sürü insan. Çok şeyi sorgularsın yani. Ya orada da da evladı var. Ya diyorum ya çok şeyi sorgularsın. Çok çok. Evet bir de çocuk onu kurtarmak için gitti oradakileri. Yani garip güzel videoymuş. Bir şeyleri sorgulatıyor ama e, cevabını bulamıyorsun. Babanın yüzündeki ifadeyi, kelimeler ifade edemez. Hani durduk yere insanın oh. yüzüne değişti. O an sahneden sonra içimi kapladı. Rabbim kimseye kaldıramayacağı yükü vermesin. Altı yaşındaki oğlumla izledik. Babayla oğlun hikayesi diye başlayınca gülümseyip birbirimize sarıldık. Sonunu anlamama ve videoyu kapatmam gerektiğini bilmeme rağmen bir hata yakarak kapatmadım. Yaparak demiş herhalde. Ve beraber seyrettik. Sonda oğlum çok etkilendi ve ağlamaya başladı. Kimse çocukları... Oğlu anlamış mıdır ya altı yaşındaki oğlu? Kimse çocuk... Gerçi 6 yaşında yani. Herkes genç bir yaşta düşünüyor. Baba iyi ki tren istasyonunda çalışmıyorsun dedi. Anlamamış. Anlamamış. Bence de çok anlamamış. <gülüyor> amin amin. Ama hayat bu işte. Dün mesela gece şeyleri izledim. Böyle bir canım sıkıldı. Vatan diye bir film vardı ya. Vatan mıydı? Nefes nefes. nefes, nefes. Onun böyle çok psikoloji bozan bir film aslında o. Detaylı böyle bir kapanıp izlediğinizde. Ee, çok huzursuz uyudum mesela yani gene ara ara iç, açıp izliyorum böyle bir şeyleri hatırlamak için. Abi Burçay sen ne düşünüyorsun diyorsun? Ya, Burçay direkt oğlunu kurtarır oğlum yani adı söyledi zaten burada. Sikim ne olmaz net oğlumu kurtarırım dedi. Ee, belki de diyorsun yani oğlunu kurtarırsın. Sonra da ne bileyim? Mücadele edebiliyorsun edersin edemiyorsan kendi canına bile kıyarsın belki. Ya diyorum ya çok. Abi ya. Abi edemeye de bilirsin. Edeme ama şunu biliyorsun, bunlar da adı vardı, stuacı felsefe diye. Eğer bir durumda o durumu çözmek için veya iyi olanı yapmak için yapabileceğin bir şey yoksa, o durum için üzülmenin anlamı yoktur. Ya Senin tamam, olan anlamı yokturla kendini teselli edemeyebilirsin. Ya ben ederim mesela. İşte ben sen ederim. bilemezsin bak, yaşam adam bilemezsin. Belki amın götün dağılır yani. Oğlum belki sen de demezsin. Tamam, Bu ya tip yaşamadım. şeyler böyle ben bunu böyle o yüzden söylüyorum ben bunu böyle idare ederim abi net falan diyebileceğiniz şeyler değil yaşamadan bilemezsiniz onları. Yeri geliyor söylüyorum ya amına koyayım aşk acısı dediğiniz nedir diyorsun herif aşk acısından eee sikiyim aşk acısı boş işleyen adamın ben yerlerde süründüğünü biliyorum Altay yani hani o yaşamadan bilinecek şeyler değil şu an yorum yapıyoruz sadece. Ateş düştüğü yeri yakar abi öyledir hep. Zeynep hoş geldin. Onu da o makinist düşünsün. Dursayım ışıklarda ben oğlumu kurtarım. vicdan azabı çekmem. Neyse bu, bunun sonu yok. Sabaha kadar tartışırız bunun sonu yok. Yaşamayalım diyelim yani. Böyle bir şey yaşatmasın Allah. <gülüyor> Tonla şey var. Örnek var. Ben oğlumu kurtardım. Çünkü trenin erken gelmesi benim suçum değil. Demiş bir mesela. Trendekilerin de suçu değil. Değil ama hani bu da o kararı veren kişi olarak. Trendekileri kurtarmaya çalışıp düşmek de onun suçluydu. Şey, Aynen ya. Bir kimse şu, suçlu, ki, değil kimse yani. suçlu değil Kimse suçlu değil Var bir suçlu ama e, şu sonuca varan kısımda. İşte abi o yüzden senin hayatın senin değerlerin. Sizin dünyanız kendi değerlerinizden oluşuyor. Dağilere. Hangisi değerliyse onu kurtaracaksın. Soruların hepsinin cevabı C. Arabaya fren sistemi koymak. <gülüyor> Neden kimse frene basmıyor? Bak herkes oraya basıyor. Ya burada zaten olay fren değil arkadaşlar. Burada olay tamamen seni o karara iteklemek, düşünmeni sağlamak. Ben de diyorum ne eksik acaba? Evet evet. Barış yaktı. Güzel videoymuş. Kalabalık aile, ediren komik anlar. Bu neymiş? Ya gene dille koymuşlar ya. Şey söyleyeceğim bu yatağın altındaki şey senin mi? <gülüyor>